Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle Toshiba'nın bir model cihazını daha inceleyeceğiz. Cihazımız Toshiba L635 model. 14 inç bir cihaz. Bu cihaz da yine çok satmış cihazların arasında. Ama kronik bir problemi var. Ekran kartı. Bu cihazlarda ekran kartı sorunu nasıl anlaşılır arkadaşlar? Şimdi cihazımıza Power verirsiniz. Tabi şu an açık ben manuel olarak veriyorum. Power tuşuna bastığınız zaman mesela bu cihazda görüntü var ama buralarda renk karışmaları var. Görüyor musunuz? Şurada yazılarda renk karışmaları var arkadaşlar. Şimdi bu cihazda böyle. Bazı bu model cihazlarda ee, sadece klavinin kapsu ışığı yanar ama görüntü vermez. Bazılarının hiç kapsu ışığı da yanmaz. Sadece cihazınız power alır, fan döner. Ee, ama hiçbir şekilde görüntü alamazsınız. Bu bu model cihazlarda bu sorun ATI ekran kartından kaynaklanıyor. Ben şimdi sana kartını da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu cihazlarda bir problem de bir tuzak var bu cihazda. Bu tuzak da şu şekilde arkadaşlar. Şimdi hard diski herhangi bir sebeple değiştiriyorsunuz. Bakın şurada hard diskin veya söküp taktığınız zaman cihazı hard diskin burada F3 yazar arkadaşlar. Bu F3 olan kısma siz herhangi farklı bir vida atarsınız. Yani bu kısa çok kısa bir vidadır. Siz herhangi uzun bir vida attığınız zaman bu geliyor direkt anakartın. Şimdi göstereceğim noktayı deliyor ve cihazınıza ekran kartı değişse dahi hiçbir şekilde görüntü alamıyorsunuz. Çünkü siz oraya uzun vida attığınız zaman bu cihazın ekran kartı veri yollarını gelmiş oluyorsunuz. Bakın şu şekilde. Şimdi bu cihazda yok. Şurada buraya bir vida saplanıyor. Ve bu ekran kartının veri yollarından arkadaşlar şu gördüğünüz yerler. Bu veri yollarına zarar verdiğiniz zaman bu cihazın ekran kartı değişse dahi ee, sorun çözülmüyor. Görüntü alamıyorsunuz. Ee, tabii bunun onarımı da olabiliyor. Sıkıntı değil. Veri yolları bir şekilde onarılabiliyor. Ee, ama buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu cihaz sahibiyseniz ve bu cihaz söktüyseniz bu tip problemlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi cihazın kısaca bir incelenmesini yapacağız. Evet arkadaşlar cihazımızın anakartı bu şekilde. Gördüğünüz gibi Ati ekran kartı kullanılıyor bu cihazlarda. 0.77.4009 diye bir chipset kullanılıyor. Ve bu cihazlarda %90 oranında arıza yapan chipset ekran kartıdır. Biz bu ekran kartı değişimini yapıyoruz. Gerektiği zaman RAM modülleriyle beraber değişim yapıyoruz. Çünkü bazı zamanlarda ekran kartını değişmek yetmiyor. RAM modüllerini de değiştirmek gerekiyor. RAM modül dediğimizde şu iki ve arkadaki RAM modülleridir. E, garantili olarak bu cihazların onarımını yap yapabiliyoruz. Burada e, bu bir videoyu çekmemdeki amaç e, sonuçta bu tip bir cihazınız varsa e, güncel bir cihaz, kullanılabilir bir cihaz. E, siz e, bu cihazın sahibiyseniz, herhangi bir arıza yaptıysa kaldırıp çöp atmak yerine veya atıl duruma düşmesi yerine onarımını yaptırıp tekrar kullanabilirsiniz. Biz yaptığımız işlemlere garanti de verebiliyoruz. Tabi bu sizin servis ortamında ya bu sizin evde veya herhangi bir ortamda yapabileceğiniz bir işlem olmadığı için serviste yapılması gerekiyor. Yani çünkü bu chipsetler yüksek ısılarla BGA cihazlarıyla sökülüp yerine yenileri takılıyor. Bu tip bir işlem olduğu için de sizin evinizde yapmanız veya herhangi bir şekilde yapmanız mümkün olmuyor. Böyle bir probleminiz varsa bu cihazın sahibiyseniz bu tip problemler yaşıyorsanız eğer sadece bu cihazla alakalı biz profesyonel olarak notebook tamir konusunda gerekli arge çalışmalarımız yaparak profesyonel teçhizat ve e, e, ekiple ekipimizle e, farklı cihazlara da ekran kartı olsun e, diğer çipsetlerle alakalı yani notbookla alakalı tüm sorunlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Videonun sonunda biz e, iletişim adresimizi paylaşıyoruz. E, Whatsapp numaramızı paylaşıyoruz. Whatsapp'tan da bize dönüş yapabilirsiniz. Sorunlarınızla alakalı sorular sorabilirsiniz. Ücretsiz kalp da paylaşıyoruz. Ayrıca e, bize dönüş yaparsanız e, memnun kalacağınız garantisini veriyoruz. Cihazınız %90 or or oranda onarılabiliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi cihazımızı bağladık. Ekran kartını sökeceğiz. E, dediğim gibi bu servis ortamında yapılması gerekiyor. Çünkü bu yüksek var. şu an mesela derecemiz 200'de ve daha da artması gerekiyor ki bu chipsetin altındaki lehin resimler chipset'i sökebilelim. Bunların her bir değeri vardır. Isı değerleri vardır. Biz bu ısıyı az verdiğimiz takdirde ürün çıkmayacaktır. Çok verdiğimiz takdirde anakartta hasar oluşabilir. Dediğim gibi bunlar hepsi bir değerleri vardır. Bunlar profil üzerine yapılabilir. Her, her bir anakartın ayrı bir ısı profili vardır. Şekil oluşturuz. Evet, bu şu anki Aldık chipsetimizi. Şimdi arkadaşlar bu her bir nokta bir yol demektir. Bir sinyal demektir. Bunların e, herhangi bir adaları koptuğu zaman bir tane bile burada bir yolda hasar olsa bu cihaz çalışmayacaktır. Yani chipset değişimi aslında bu şekildedir. Yani budur yani. Şuradaki adaların e, dediğim gibi her bir lehim topunun ayrı bir görevi vardır. Ayrı bir sinyali vardır. Şimdi biz bunu e, anakartın bu yüzeyini temizleyeceğiz ve sıfır chipsetimize getirip ana kartı takıp görüntü alacağız. Onu da paylaşacağım size görüntüsünü. Evet arkadaşlar, şimdi chipset değişimimizi yaptık. Hemen bir test görüntüsü alalım. Evet, gördüğünüz gibi ekran kartı değişimimizi yaptık. Herhangi bir problemimiz yok. Gayet başarılı bir işlem oldu yasadaki gibi ısıtma vesaire saçma sapan işlemler yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt chipset değişim yapıyoruz. Bu da cihazınız daha uzun ömürlü ve sağlıklı çalışmasına vesile oluyor. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.